Burada bir çark görüyorsunuz ve şimdi çarkı felek gibi bir oyun oynayacağız. Bu oyunda çıkması muhtemel yani mümkün olan 7 eşit olasılık ya da sonuç var. Hatta sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 eşit olasılık. Bunların dördünde bir fil var. İkisinde bir farecik var ve bir tanesinde de akrobatlık yapan, akrobası yapan, kısacası maymunluk yapan bir maymun var. Şimdi çok ilginç bir soru var. Tabi bu soru benim için ilginç, size hiç de ilginç gelmeyebilir. Neyse, sorumuz şu. Diyelim ki bu çarkı 210 kere, evet tam tamına 210 kere çeviriyoruz, sizce kaç kere fil gelir? Evet, bu çark 210 kere çevrildiğinde kaç kere filde durur? Hadi deneyin ve kaç kere fil geleceğini bulmaya çalışın. Evet, eminim buldunuz, şimdi birlikte yapalım. Bu soruyu çözmenin yollarından biri, bir çevirmede fil gelme olasılığını hesaplamaktır. Yani bu çarkı bir kere çevireceğiz ve fil gelme olasılığını bulacağız. Evet, bu çarkta hile yok dedik. Bu durumda her sonucu elde etmenin olasılığı birbirine eşit olur. Ve toplam 7 eşit olasılıktan söz etmiştik. Peki bu 7 eşit olasılığın kaç tanesinde fil var? 1, 2, 3, 4. O halde bu çarkı çevirdiğimizde 7'de 4 ihtimalle fil gelir diyebilirim, değil mi? Olasılık 4 bölü 7. O halde, bu çarkı 210 kere çevirdiğimde de, yine 4 bölü 7 ihtimalle fil gelir. 210 çarpı, 4 bölü 7 işleminin sonucu da, 210 bölü 7, 30 eder. 30'u da 4 ile çarparsam, 120 elde ederim. Evet, bu tahmin son derece mantıklı, öyle değil mi? 210 kere çevirirsem, 120 kere fil gelir. Şimdi biraz yavaşlayalım ve şimdi söylediğimin, biraz önce söylediğimin ne demek ve ne dememek olduğu hakkında biraz düşünelim. Mesela, 119 kere ya da 121 kere fil gelebilir mi? Elbette, tabii ki. Bu sayıdan farklı bir sonuç elde edebiliriz. Hatta hiç fil gelmeyebilir de 110 kere çevirip her seferinde fareyle ya da maymunla karşılaşabiliriz. Bunun olma olasılığı tabii ki düşük ama olabilir. Bu sadece bir tahmin, bunu tekrar etmek istiyorum. 210 kere çevirip her seferinde fil de bulabilirsiniz. Evet, bu da oldukça düşük bir olasılık ama mümkün. O halde bu tahmin bize kesinlikle ve kesinlikle 120 kere fil gelir demiyor. Burada anlaştık değil mi? Fil 123 kere de gelebilir, 128 kere de, 110 kere de ya da 90 kere de gelebilir. Bunların hepsi mantıklı sonuçlar. Tek söyleyebileceğimiz, bakın 210 kere çevirdiğimizde hatta daha çevirmeye başlamadan bile yapabileceğimiz en mantıklı tahmin bu. Toplamın 7'de 4'ünde fil gelir. Ama sakın ve sakın yanlış anlamayın, bu kesinlikle 120 kere fil gelecek ya da 118 kere, 129 kere fil gelmeyecek anlamına gelmiyor. Sadece mantıklı bir tahmin yapıyoruz. Bir kere çevirdiğimizde 7'de 4 ihtimalle fil geliyorsa, 210 kere çevirdiğimizde de fil bulma olasılığımızı aynı mantıkla bulur ve 210'un 7'de 4'ünü alırız diyoruz. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini yani %100 doğru olup olmadığını bilmiyorum, sadece tahmin ediyorum.